Yapamazsın diyenleri dinleseydik, bu güzel menemeni yapabilir miydik? Bahçemizde, köyümüzde ürettiğimiz domateslerimiz, biberlerimiz ve tavuklarımızın yumurtaları ile yaptığımız bu güzel menemen sizlere ulaşabilir miydi? Türkiye'nin bir numarası, Kestel menemenleri. Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcastte öldükten sonra neler olabileceği üzerine konuşacağım. kaybolmayacak böceğin vücudunda atıyorum enerji olacak benim etimi yiyecek derimi yiyecek dinlerdekiler gibi olabilir dinlerdeki gibi işte bir simülasyondur işte gerçek dünyaya gidiyordur gerçek dünyada böyle et, etli kemikli bir şey değilizdir belki hani Tamamen bilinçlerden oluşan, böyle ne bileyim elektrik sinyallerinden oluşan bir akımızdır belki. Kimisi altın çağı altın çağ falan bir şeylerden anlatıyor. 2200 yılında altın çağ gelecek falan diyenler var. Benim ne inandığımın inanmadığımın önemi yok. Farklı bir boyuta gidebilirsin işte ne bileyim. 11. boyuta gidebilirsin, 5. boyuta gidebilirsin, 4. boyuta gidebilirsin. Hiç diye karışacaksın ama her şey olacaksın şekil alemine gideceğiz, belki renkler alemine gideceğiz, renk olacağız. Kendilerinin insanların genini atıyorum, kopyalayıp onun işte bir parçasını bilgisayarın bir bölümüne koyar. Şimdi biliyorsunuz pek çok işte dinler var, dinsiz insanlar var, şunlar var, bunlar var. Herkes farklı bir şey söylüyor ki bir dine inanan insanlar bile hemen hemen hepsi farklı şeyler söylüyorlar. Tesadüfen bazıları işte aynı şeyi söyleyebiliyorlar ama genel olarak hani... Yüz tane bir dindarı bile koysan, işte ne bileyim herhangi İslamiyet dininin bir İslamiyet dininden bir yüz kişilik bir grubu koysan... ...işte öldükten sonra cennet var der hepsi. Cennetin işte genel olarak bir tasvirini yapar ama kafasındaki cennet tasviri bile farklıdır yani çoğunun. O arasından yüz tanesinden iki tanesi aynı tasviri yapıyorsa, hemen hemen aynı tasviri yapıyorsa o bile büyük bir mucizedir yani. Yani öyle denk gelmesi, yüz tanesinin arasından o iki tanesinin denk gelmesi... Aynı şey daha önceden de bahsettim. Yüz tane deisti bir araya koy, iki tanesi aynı inanca sahipse deizm genel bir hatları vardır deizmin ama bundan daha önceden işte ateistler diye bir podcastte bahsettim detaylı olarak. Burada detayına inmeyeceğim. Deizmin genel bir hatları vardır, deistlerin de hani genel bir inancı vardır ama bu deistlerin de hepsini 100 tane deisti al topla bir iki tane bir gruba koy o 100 tanesinin arasından aynı tanrı inancını aynı işte ölümden sonraya bakış açısı hayata bakış açısı tanrının beklentisi var mı varsa ne bekliyor falan gibi bakış açısının aynı olması 100 tanesinin iki tanesi arasında hatta bin tanesinin iki tanesi arasında çok çok büyük bir mucizedir. Hani aynı da zaten mümkünatı yok, yani çok yakın bir şekilde %90 oranında bile aynı olsa, benzer olsa, hani ona bile eyvallah diyorum. Neyse, bu şimdi onu uzatmak istemiyorum, işte dediğim gibi herkesin farklı farklı düşünceleri var öldükten sonrası için. Öldükten işte farklı dinlere inananların, deistlerin, bilmemlerin farklı inancı var. Şimdi hemen gelelim öldükten sonra neler olabilir? Birinci ihtimal işte, birinci ihtimal ateistlerin dediği olabilir. Yani yok oluş olabilir gerçekten. Yok oluş derken maddenin yok oluşundan bahsetmiyorum. Şimdi bazıları çıkacak diyecek işte maddenin yok oluşu falan ne alaka işte diyecekler. Madde yok olmaz işte bunun kanıtlandı bilmem ne oldu falan işte enerji yok olmaz daha doğrusu. Enerji asla kaybolmaz bilmem ne olmaz şu olmaz bu olmaz Evet enerji kaybolmaz ama enerji şekil değiştirir. Sen şu anda mesela şimdi ateistlerin anlattığı ölümden sonra yaşam bu. Ateistler dediğimde daha önceden de bahsettiğim gibi hem ateistler adlı podcast'te hem de ateizm inanç mı adlı podcast'te de bahsettiğim gibi orada da ateizm deyince o dinsizler, ateistler yani dinsizlerin genelinden bahsetmiyorum. Halk arasında ateistler, ateist denen insanlardan yani inanmıyorum diyen insanlardan hiçbir şeyin olmadığını inanmıyorum. Bu işte bilim bir işte şey verirse bilim keşfedene kadar yok kabul ederiz diyenlerden falan bahsetmiyorum. Hani inanmıyorum yok abi öyle bir şey falan diyenlerden bahsediyorum ateist diye. Şimdi bu insanların kafasındaki işte ölümden sonraki yaşam şu. Hani işte enerji kaybolmuyor evet ama şekil değiştiriyor. Şu an atıyorum ben işte umur olarak ben bir şeyim bir enerjiyim değil mi? Ben öldüğüm zaman benim işte ne bileyim. Vücudumdaki işte ne bileyim şeyler falan deriler kaslar bilmem neler falan eriyecek çürüyecek bir kısım böceğin şeyine gidecek enerjiyi ne kaybolmayacak böceğin vücudunda atıyorum enerji olacak benim etimi yiyecek derimi yiyecek kemim toprağa karışacak o topraktan işte ne bileyim benim yine etimle derimle kemimle işte ne bileyim çiçek beslenecek ağaç beslenecek o onun besleneceği bir kaynak olacak Ağaca bir kısmın ağaca geçecek bir kısmın böceğe geçecek. Veya ne bileyim yanarak öleceksin havaya karışacaksın o senin dumanın havaya karışacak dumanın ve küllerin havaya karışacak evet enerji kaybolmayacak ama etrafa dağılacak olay bu adamlar bunu anlatmaya çalışıyorlar ve bu olduğu zaman da bilinç otomatikman şu anki bilincin şu anki enerjinin şu anki bütün her şeyin birleştirdiği bütün vücudundaki birleş, enerjilerin birleştirdiği toplam enerji olarak sen oluyorsun. Bu durumda sen yok olduğun zaman bir parçalar marçalar kaybettiğin zaman zaten bu senlikten çıkıyorsun artık. O bilinç yok oluyor. O bilinç tarihe karışıyor. O bilinç de şekil değiştiriyor. O bilincin yarattığı bir enerji varsa o da şekil değiştiriyor. Doğaya karışıyor falan işte kimisi. O bilinci oluşturan o beynin parçaları da işte böceklere, ağaçlara, toprağa bilmem ne havaya falan gidiyor. Suya karışıyor bir şey oluyor falan. Ama... O bilinçin olması için o beynin parçalarının bir arada olması lazım hücrelerin. Ateistlerin anlattığı olay bu. Bunlar yok olduğu zaman enerji şekil değiştiriyor. Dolayısıyla bilinç de şekil değiştiriyor. Şu anki ben bir daha olamıyorum. Onun bir daha bir araya gelmesi mümkün değil diye inanıyor. Evet inanıyor. Ateizm inanç mı adlı tekrardan sizleri davet ediyorum. İzlememiş olanlarınız bu inanıyor diye, dedim diye kızacak delilenecekler varsa. Onları o podcaste davet ediyorum tekrardan. Yani böyle bir şey olabilir. Hani... İşte bu ateistlerin dediği gibi ise ölümden sonra olabilecekler. Bir de işte ne bileyim en bilinenler dinlerin söylediği işte veya deistik şekilde bazı deistler çünkü ölümden sonra yaşama yargılanmaya falan filan da inanırlar. Hani dinlere göre ne, nasıl inandın ne kadar ibadet ettin falandır daha çok ağırlık. Ölümden sonra yaşama inanan deistlerde ise şu genelde işte hani ağırlık şeydir. Ne kadar iyi bir insan oldun, işte hani Tanrı aslında senden bunu istedi, Tanrı'nın istediklerini yaptın. Mesela Tanrı senin sadece iyi bir insan olmanı istedi veya Tanrı senin akıllı bir insan olmanı istedi. Ya da Tanrı senin sistemi çözmeni bekledi. Sistemi çözenler, sistemi çözdün mü çözemedin mi? Akıllı oldun mu olamadın mı? Falan filan bu deistine göre değişir dediğim gibi. Ama bazı deistler işte böyle ölümden sonra yaşam ve yargılama, yargılama gibi şeyler de olabiliyor. Şimdi dinlerdekiler gibi olabilir. Dinlerdeki gibi ise işte ona çok fazla uzatmayacağım, neden uzatmayacağım? Bildiğimiz şeyler işte ne bileyim hani Öleceksin yaptığın ibadetlere göre inandın mı, inanmadın mı, ibadet ettin mi, etmedin mi, ne kadar ibadet ettin etmedin sonrasında kul hakkı yedin mi, yemedin mi, daha sonrasında da iyi bir insan oldun mu, olmadın mı şeklinde yargılanıp işte ne bileyim şeye gidiyorsun. Bu Hristiyanlıkta da biraz daha farklı oluyor ama genel olarak şey, semavi dinlerde, bildiğimiz semavi dinlerde bu şekilde. Hani deistlerde de deistine göre değişebilir, yargılama olabilir. Bazı deistler mesela yine ölümden sonra yaşama inanabilir ama yargılama olduğuna, burada bir sınavda olduğunu düşünmez Burada sadece kendini geliştirdiğini ne yaparsa yapsın, kendini ne kadar geliştirirse ona göre farklı bir bilinç boyutuna geçeceğini düşünebilir. Ya farklı farklı örnekler çoğaltılabilir dediğim gibi bu yani her insan farklı bir şey inandığı için hepsinden örnek veremem. Ben kendi aklıma gelen ihtimalleri söylüyorum. Farklı bir bilinç boyutuna geçebilir olabilir onun düşüncesine göre. veya yani ne bileyim burası bir simülasyondur. İşte gerçek dünyaya gidiyordur. Gerçek dünyada böyle et, etli kemikli bir şey değilizdir. Belki hani tamamen bilinçlerden oluşan böyle ne bileyim elektrik sinyallerinden oluşan bir akımızdır belki. Met, Matrix'teki gibi. Matrix'te biraz öyle değil ama Matrix gibi olduğunu düşünen olabilir. Matrix gibi olabilir öldükten sonra. Hani uyanırsın aslında sana burada bir şey yapıyorlardır. Sonra uyandıktan sonra senin işin bitiyor. Seni şeye da atabilirler. Hani oradaki eee de atabilirler. Hani burada ölüyorsun, uyanıyorsun, orada hop ötecüye gidiyorsun, orada gerçekten ölüyorsun. İşte ne bileyim veya hani işe yarıyorsan mesela seni alıyor başka bir yere de koyuyor olabilir. İşte kimisi altın çağ mı, altın çağ falan bir şeylerden anlatıyor. 2200 yılında altın çağ gelecek falan diyenler var. Hani bunlar gibi de olabilir. İşte altın çağına gidecek olabilirsin. Bilmem ne farklı boyutlarda, işte farklı işte böyle farklı fizik kanunlarının geçerli olduğu bir evrene Bilincin taşınacak, orada yine vücut bulacak falan. Orası farklı bir boyut falan diyenler var. Böyle de olabilir. Hani ölümden sonra çok şey olur. Her şunu, bunu şundan dolayı demiyorum. Ben neye inanıyorum, inanmıyorum. Bundan dolayı anlatmıyorum. Hani benim neye inandığımın, inanmadığımın önemi yok. Sonuçta ortada olacak bir gerçek var. Ben diyelim ki dini bütün tamamen Müslümanım. Hani bazılarının istediği gibi, bazılarının istemediği gibi. Dini bütün bir Müslümanım diyelim ki. e ben dini bütün Müslümansam ne olacak abi? Ben tamam ben İslametteki şeye inanıyorum diyeyim. Benim inanmam önemli değil ki, öyle değilse, eğer doğru değilse, hiçbir önemi kalmayacak benim neye inandığımın. Ya da bazılarının istediği gibi ateistsem, bazılarının istemediği gibi ateistsem, hani bu durumda da eğer İslamiyet mesela doğruysa, benim ateist olmamın hiçbir önemi yok. Çıkacağız Allah'ın karşısına, o zaman bizi de sonsuza dek yakacak. Hani benim neye inandığımın, neye inanmadığımın hiçbir önemi yok. Bunları söylüyorum diye, aa bak işte şöyleymiş, böyleymiş yine. Onu niye yapıyorsunuz zaten anlamıyorum. Niye benim hani neye inandığımı inanmadığımı çözmeye çalışıyorsunuz onu da anlamıyorum. Niye ben sizinkini çözmeye çalışıyor muyum? Çözmeye çalışmıyorum. Her neyse konuya devam edeyim. Hani böyle işte altın çağı dedik, Matrix'teki gibi bir şeyler olabilir dedik. Matrix'teki gibi uyanıp mesela seni işte öğütücüye atabilir, öğütücüye atmayabilir. İşine yarıyorsa baktı bu iyi bir şey çıkarttı. Belki onlar da kendince bir test ediyor. Ha, belki performansını test ediyor. Belki vücut performansını Vücut performansını hani burada sana mesela işte orada Matrix'te mesela şeyler takılı ya kablolar, mablolar takılı mesela o kablolarla senin sinir, sinirlerinin işte akımını bilmem nesini işte vücut sıcaklığını falan ölçüyor mesela. Sana burada kötü şeyler yaşattırıyor mesela diyelim ki bu kötü şeylere ne kadar dayanıklı oluyorsun. Dayanıklı oluyorsan mesela alıyorum atıyorum seni alıyor oradan başka bir yere aktarıyor. Başka bir yerde mesela hayatına devam ediyorsun veya farklı bir simülasyona gidiyor olabilirsin. Ne bileyim işte ama işe yaramıyorsan belki seni öğütücüye atıyor. Belki işte ne bileyim bu işte dinlerde bahsettiği gibi yine Matrix'te falan ama işte sınıyor orada uyanıyorsun. İşte alıyor seni mesela ateşe atıyor veya ne bileyim işte güzel bir yere atıyor. Falan filan intermilen baya uzatılır örnekler yani bu bitmez. Baya baya çok örnek verilebilir. Dediğim gibi sonu yok yani bunun. Farklı bir boyuta gidebilirsin işte ne bileyim. 11. boyuta gidebilirsin, 5. boyuta gidebilirsin, 4. boyuta gidebilirsin. Belki burada ölüyorsun öldükten sonra 4. boyutta bir daha gözünü açıyorsun veya beşinci boyutta gözünü açıyorsun. Altıncı boyutta belki gözünü açıyorsun. Belki boyutlar üstü bir noktada gözünü açıyorsun. Bilmiyorum belki işte hiçlik diye bir kavram var. Nihilizim, nihilizmdeki işte bu tanrı da diyebilirsin bu hiçliğe. Tanrı değil de diyebilirsin. Düz hiçlik de diyebilirsin. O her yere çekilebilecek bir şeydir. Çünkü bundan ilgili ayrı bir podcast kaydı almıştım. Podcast yayınlamıştım. Bunu da dinleyebilirsiniz ayrıntısı için. Hani belki o hiçliğe karışacaksın. Bu yok oluş gibi olacak ama bir yandan her şey olacaksın. Hani hiçliğe karışacaksın ama her şey olacaksın. Yok olacaksın ama her şey olacaksın. Hani bu dinlerde tasavvufta falan da derler ya bu o olay işte hani biraz da. Hani şey Allah'ın şeyinde kaybolmak derler. Allah'ın vücudunda değil de bir şeyindeydi neydi Allah'ın içerisinde kaybolmak. Hani yok olmak. Hani Allah'ın içerisinde hiçliğe karışmak. Falan gibi Sufizm'de, tasavvufta falan da bunun bir şeyleri vardır. Böyle bir sözler vardır. Bunu zaten o Nihilizm adlı podcastte de bahsettim bunlardan. Hani onun da detayına girmeyeceğim. Öyle bir şey de olabilir. Yani bu tarz şeyler olabilir. Aklıma gelenler bunlar. Farklı boyutlar dedik. işte belki şekil alemine gideceğiz. Belki renkler alemine gideceğiz. Renk olacağız. Ne bileyim belki işte ne bileyim düşünceler alemine gideceğiz. Sadece düşünce olacağız. Galiba bunu söyledim zaten. Ondan sonra belki belki işte ne olabilir? Belki ...zaman alemine gideceğiz, zaman olacağız... ...ne bileyim mekanlar olacağız. Yani dediğim gibi bitmez bu, bitmez, bitmez. Bunlar dediğim gibi hani öldükten sonra işte... ...bu tarz şeyler olabilir... Farklı düşünenler varsa yorum yazabilirsiniz aşağı. İşte bazı soytarı youtuberlar gibi hani sen de mi başladın falan filan demeyin. Hani bunu yorum yazın, abone olun falan de, demiyorum. Hani fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü bunu yapıyoruz bu podcast'ı burada yapıyorsam. Demek ki farklı fikirlerden bahsediyoruz burada. E daha farklı fikirleri de açığız. Daha farklı fikirlerde olsun diye bunu söylüyorum. Hani sen de mi başladın o soytarı youtuberlar gibi olmasın. Bunu da söylemiş olayım. Bir de işte bu onun dışında mesela ölüm normal. İşte ateistlerin dediği gibi bir şey olabilir. Ateistlerin dediği gibi bir şeydir. Bak şöyle bir şey de olabilir. Bunu da düşündüm ben mesela. Diyelim ki yıllar sonra işte genlere mesela ek, ekranı diyorum neydi o bilgisayara mesela bilgisayar ortamına aktarma durumları oluşabilir ne bileyim genleri, insanların genini atıyorum, kopyalayıp, onun işte bir parçasını bilgisayarın bir bölümüne koyar. Tabii çok ileri yıllarda, şu anda belki aklımıza aklımıza hayalimiz almıyor ama, hani nasıl CD-ROM vardı, CD takıyorduk, DVD takıyorduk falan, DVD-ROM vardı, bilmem ne falan böyle. Belki de böyle geni alacak, işte bir şey içine oturtacak, o gen içeride mesela kopyalayacak atıyorum işte kendini. Bir orada hani yükleyecek, daha doğrusu loading diyecek. O genin geçmiş genlerde olacak ya o genin içinde. Mesela diyelim ki senin işte torununun, torununun, torununun, torununun, torununun, torununun, torununun, torununun, O genin içinde sen var olduğu için, senin de bir kopyan olduğu için dolayısıyla sistemi onu da kopyalayacak. Ve belki bilinç o bilgisayar ortamında, internet ortamında geri gelecek. Biraz e, Transcendence filmi gibi, spoiler vermeyeyim hiç film hakkında bu kadar spoiler vereyim. Transcendence filmini seyretmenizi tavsiye ederim seyretmediyseniz. Transcendence filmi gibi belki bir şey olabilir. Tam öyle değil bu. Transcendence'ta tam olarak bu şekilde olmuyor. Daha farklı bir şekilde oluyor ama bu da olabilir. Transcendence'daki gibi bir şey de belki yarın bir gün keşfedilebilir. Ne bileyim bunlar da olabilir. Yani çok çok farklı farklı şekilde şeyler olabilir. Yani internet ortamında tamamen internet ağında veya bilgisayar ortamında kabloların içerisinde yine bilinçlerimiz olur. Yine birbirimizi tekrardan buluruz. Falan ama ne bileyim buradaki gibi işte hani... Demin de dediğim gibi öldükten sonra farklı bir bilinç boyutuna gidiyorsun. Bu şu şekilde. Bu sen gitmiyorsun. Sen ölüyorsun. Ateistlerin dediği gibi mesela yok oluyor. Yani bilincin yok oluyor ama daha sonra o genindeki... Daha sonradan senin torunun, torunun, torunun, torunun, torunun, torunun, torunun şeyinin, işte, dadasının dadasındaki genden mesela senin genine ulaşıp... ...senin bilincini o bilgisayar ortamında tekrar ortaya çıkartabilir. Sen yine bilinçli olursun ama buradaki gibi... Hani işte böyle hadi gel oturalım bir rakı içelim işte ne bileyim veya işte böyle kız arkadaş erkek arkadaş ne bileyim böyle bu tür hazlar olmayabilir. Normal bilgisayar yine bilincin vardır yine işte orada tanışırsın falan. Belki oradaki rakı içmek mesela nedir arkadaşından oturayım da rakı içeyim falan şeklinde mesela nasıl yapabilirsin öyle bir durumda hani ne bileyim işte bir kablo sinyali bir yerden bir yere gidiyorsundur onunla karşılaşırsın orada. O kablosun sinyalinde karşılaştığın zaman belki onunla değdiğin zaman birbirine aa eski dostum falan filan diye hissedip belki işte orada rakı içtiğin günü hatırlayıp belki o rakı içme hazzını yaşamış olabilirsin mesela. Ya yaşamış olabilirsin mesela. Yani doğru demişim. Yani bu tarz bu tarz böyle örnekler çoğaltılır. Dediğim gibi sizler de fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Değişik bir tartışma konusu çünkü. Başka bir podcastte görüşmek dileğiyle.